Vallahi ikinci yarının ilk maçıydı. Kendi sahamızda bitirmiştik. Kendi sahamızda başlıyor tekrar. 3 puanla bitirmiştik. Tekrar 3 puanla başlamak istiyorduk. Şimdi 18 tane finalimiz vardı. Birincisini kazandık. Geriye kaldı. 17 final maçımız. Bu hafta da çok önemli maça gideceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi oynayarak, iyi imcadeler kazandığımızı düşünüyorum. Bunun için de takım halinde çok mutluyuz. Havamız yerinde. Yeni bir havaya yakaladığımızı düşünüyorum. Artık önümüze bakacağız. İkinci arın ilk maçı oldukça önemliydi. İyi başlamak, kazanmak istiyorduk. Bence iyi de başladık. Sezonun genelinde iyi gibi bu maçta da iyi bana göre. İlk yarıdan skoru kopardık. Belki daha farklı bir maç olabilirdi. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Yurkan'ın Ahmet Hoca'nın devamı bahsettiği gibi. Bundan sonraki her maçımız final. Her maç o gözle bakıyoruz. Şimdi zor bir deplasmana gideceğiz. İnşallah oradan kazanarak dönersek... Önümüzün daha da açık olacağını düşünüyorum. Her şey iyi gidiyor. İnşallah son da güzel olur. Evet ben biraz daha geriden geleyim. Ayın 27'sinde mi başladık? 27'sinde Antalya'da kampı tamam. başladık. Hem çalışma ortamı olsun, hava olsun, yeni gelen sonradan dair olan arkadaşlarımız olsun. İnanılmaz güzel bir ortam oluştu. E, Kampıda sağ çok iyi olmamasına rağmen iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. En azından birliktelik olarak otelle çok iyi vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber. Buna karşılık içeride ilk yarının ilk maçı 2-2 biten, 1-1 biten 2 puan kaybettiğimiz ve kaybettiğimizde de çok üzüldüğümüz bir maçtı Sparta maçı. Sağ içerisinde iyi takım olmanın verdiği avantaj, seyirci avantajı ve hem birliktelik hem takım olma avantajını sağ içerisinde kullanmamız gerekiyordu. Ki ligin ilk yarısında 2 puan kaybettiğimiz takıma karşı küçümsemeden söylüyorum. Hem kazanmak hem mücadele etmek inanılmaz güzeldi. Kazanmanın yanı sıra Oyun anlamında, pozisyon anlamında çok üretkendik bu maçta. O bizi çok sevindirdi ama pozisyonda vermedik değil. Biraz bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ligin başı olmasına rağmen 4-0 bütün herkese çok büyük hem motive etti hem birazcık daha özgüven kazandırdığını düşünüyorum. Sadece tribünlerin daha dolu olduğu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Kazandık. Zaten bu takım kazanma alışkanlığını kazanmıştı. Çok şükür. Bunun devamı ilk maçta, ikinci ilk maçı ile çok güzel oldu. Zorlu maçlar var her maç. Takım takım saymayacağım ama... Her maç final, bunu daha demin işte da Mehmet'in de, oyuncularımızın da, taraftarlarımızın da, saha içerisinde, saha dışarısında bizi destekleyen herkesin bu şekilde düşünmesi çok güzel bir şey. Final, bizde finalleri kazanan bir takımız. Bu birlikteliğimizi devam ettirmek ve kazanmak güzel. İnşallah bunun devamı gelir. Her maç zor. Allah inşallah nasip olmaz kaybetmek veya beraber kalmak. Çünkü birliktelik çok iyi olduğundan dolayı kazana kazana gideriz. İnşallah hani dediğim gibi zor Periyodda, zor şartlarda mücadele edeceğiz. Kimsenin Allah nasip ederse sakatlanmamasını, sakatlık yaşanmamasını ve sezon sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olup hep birinci sırada gitmeyi ümit ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için bütün benliğimizde, e, doğamızda çevremizdeki insanların desteğiyle en maddi manevi olarak bunu hissediyoruz. Bunu da hissetmeye devam etmek istiyoruz açıkçası. Biraz uzun oldu ama özlemişiz. En azından taraftarımızla birlikte olmayı özlemişiz. Taraftarımıza seslenmeyi özlemişiz. O yüzden bu anlamda güzel. İnşallah bunun devamı gelir. Biz ilk başta da söylemiştim ben. Bu kadar uzun konuştuk. İnşallah sezon sonu buraya gene bu kupayı getiririz. Hep beraber daha güzel, daha mutlu bir şekilde konuşuruz. Sonrası Allah kerim. Teşekkür ederim.